bu pneumokok bakterisinden oluyor. Zaten pneumokok açısı diye e, literatürde var arkadaşlar piyasada var. Hastaneye yatma gerektiren zatürrelerin yine yaklaşık %50'sine de pneumokoklar neden oluyor arkadaşlar. Yani ağır geçit duruyor. Yine bir yanlış. Sadece hastalık belirtileri mevcut iken etrafa zatürre bulaştırırım. Yanlış arkadaşlar. Zatürreye en sık neden olan etken olan pneumokokları taşıyıcı olarak üst solunum yollarında taşımak mümkündür.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 Uzmanlar özellikle risk grubunda olan herkese mutlaka zatürre acısı yapmalarını tavsiye etmekte. Peki bu kişiler kimler? 65 yıl üzerindeki kişiler, kalp hastaları, akciğer hastaları, şeker hastaları, diyabet hastaları, siroz gibi karaciğer hastaları, alkol kullananlar, beyin omurilik sıvısı kaçağı olanlar, dalağı olmayan ve fonksiyonu görmeyenler yani dalağın dalağı fonksiyonu olmadığı kişiler,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 Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayalım lütfen. Merhaba, üç bir dakika dinleyebilir misiniz? Biliyorsunuz koronavirüs kapımızda ve maalesef korkularımız bilgilerimizin önüne geçti. Halbuki çok basit yöntemlerle bundan korunmak çok büyük. Biter ki ne yapacağımızı biliyor olmamız lazım. Biz İstanbul Gözü'nünleri ve gönüllü doktorlarımız, uzman doktorlarımız şimdi sizi kısacık bir ilk yaptıracağım. Hadi. Her işin başı sağlık, sağlığın başı, temizlik, kendisinin ilk kuralına el yıkama. Eser evet. etkili bir el yıkama için. Koştukların en sırtları, parmak araları, mutlaka baş parmaklar, mutlaka tırnaklar ve son bir oluşturma. Bu yıkama dünyanın bir Sonuçta bunu nasıl yoksun? Birleşik Türkiye'nin kolonyası, 70-80 derecelik bir kolonda ilerler, en yıkama hareketlerini yapıyor olanınız, virüsün uzaklaştırmak için yeterli. Virüsleri yaydığımız başka bir yol daha var entanazından başka. Aksırmak ve öksürmek. <gülüyor> Böyle öksürmeyelim. Virüs avucumda. Arkadaşımı gördü, virüs onun da avucunda. <gülüyor> tutundum, virüs şimdi buralarda, biraz sonra siz kattığınız buralarda şey alırsınız, virüs sizlerin de oluşlarında ve bu şekilde bir mikrom çarpı olup dolaşıyor. En sevdiklerimize bile gidebilir bu yollar. O halde nasıl hapşıralım? Şöyle. Yani kolumuzun içine, dirseğimizin içine öksürelim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 Biz İstanbul'da hemşehriler olarak birbirimizi korursak kendimiz de korunmuş olacağız. Bu da korona için çok etkili bir yöntem. Teşekkürler. Sağolun yolculuklar.